Aile saadetine, bereket bolluğa, aile içindeki sıkıntıların biteceğine işaret eder. Rüyada ekmek kırıntısı gördüyseniz, başkalarına ait olan mallardan yararlanacağınıza, ekmek kırıntısını kuşlara attığınızı gördüyseniz, az olmasına rağmen sadaka vereceğinize, insanlara keze kendi kazancı doğrultusunda yardım edeceğinize, ekmek kırıntıları yere döküldüyse, müsriflik yapacağınıza, kazancınızı yanlış yollarda harcayacağınıza, yapacağınız bazı yanlışlara işaret eder. Ekmek kırıntısı çok sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişilerin sizi hayal kırıklığına uğratacağına, güveninizi sarsacağına, üzüleceğinize, ev yaşantınızda para sebebiyle sorunlar olacağına işaret eder. Rüyada ekmek hamuru gördüyseniz, sağlıklı ve bereketli bir hayat süreceğinize, uzun bir ömür geçireceğinize, beyaz ekmek hamuru gördüyseniz, sağlığa ve berekete, esmer, esmer ekmek hamuru gördüyseniz ise kazancınızın yavaş yavaş artacağına işaret eder. Erkek iseniz büyük bir servete sahip olmaya, kendi işinizi kurmaya kuracağınıza, eşinizi ve çocuklarınıza gelecek konusunda kaygı yaşatmayacağınıza işaret eder. Kabaran ekmek hamuru gördüyseniz bolluğa, birden çok çocuk sahibi olacağınıza, kabarmayan ekmek hamuru gördüyseniz, yanlış yatırımlar nedeniyle pişman olacağınıza, nasibinizi artırmak için daha çok çalışmanız gerektiğine işaret eder. Yeni mayalanmış ekmek hamuru ticaretle ilgi duyacağınıza, kendi işinizin başına geçeceğinize işaret eder. Rüyada ekmek hamuru mayaladıysanız, birikim yapacağınıza, sağlığınıza dikkat edeceğinize, uzun ve hayırlı bir yolculuğa, bekarsanız yabancı birisiyle evlenerek başka bir ülkeye gideceğinize, ev içindeki huzurunuzun süreceğine, dış etkenlerden uzak kendi mutluluğunuzu düşünmeniz gerektiğine işaret eder arkadaşlar. Rüyada balık görmek ne anlama gelir? Rüyada balık görmek temel olarak hayırla ilişkilendirilir. Kısmetlerin habercisi olduğuna işaret eder. Gelecek kısmetlere, paraya, mala ve bülke işaret eder. Bu rüyalar hayırlı rüyalar arasında yer alır. Rüyada görülen balık, makam sahibi birini, bayküre olan bir kızı, gelecek bir mirası, hizmetçiyi ve askeri işaret eder. Balığı sıcak yerde gördüyseniz zorluk çekeceğinize, balığı soğuk bir yerde gördüyseniz iyi şeylere işaret eder. Rüyada balık tuttuğunuzu görmek elinize toplu miktarda para geçeceğine, bir arayış içinde olduğunuza, emeklerinizin karşılığını alacağınıza işaret eder. Su yolunda balık tutuyorsanız yapacağınız hamleler ile bazı kişilerin mallarını alacağınıza, içinde balıkların olduğu bir kova gördüyseniz işlerinizin yolunda gideceğine, rüyanızda balıkları tutarak denizden, ırmaktan veya gölden çıkardıysanız elinize geçecek malları veya paraları işaret eder. Rüyada büyük balık gördüyseniz kazanacağınız mallara emeklerinizin karşılıksız kalmayacağına, ödüllendirileceğinize işaret eder. Rüyanızda gördüğünüz balık küçükse, üzüntü ve kedere, hoşunuza gitmeyecek bazı durumlara, parasal olarak daralacağınıza işaret eder. Rüyada balık yediyseniz, maneviyat, şans ve enerjiye, yeni bazı işlere adım atacağınıza işaret eder. Rüyada balık sürüsü gördüyseniz, mesleğinizde yükseleceğinize, çalışıyorsanız mevkinizin artacağına, kendi işinizin büyüyeceğine, balıklar ne kadar çoksa, kısmetlerinizin o kadar çok olacağına işaret eder. Rüyada yavru balık gördüyseniz, bahtınızın açık olacağına ve geleceğin umut dolu, mutlu ve umut dolu olacağına, başarıya ve hayırlı olanı dileyeceğinize, isteklerinizin gerçekleşmesine, zorlukları aşacağınıza ve şansınızın açık olacağına, belalardan son anda kurtulacağınıza işaret eder. Rüyada balık tezgahı gördüyseniz, hayra, işlere yolunda olacağına, sakin bir hayata, mallarınızın artmasına işaret eder. Rüyada balık tuttuğunuzu gördüyseniz alacağınız toplu paralara, isteklerinizin yerine gelecek olmasına, emeklerinizin daha fazlasını olacağına ve emeklerinizden daha fazlasını alacağınıza işaret eder. Rüyada balık kafası gördüyseniz sağlıklı olduğunuza, yediğinize dikkat ettiğinize, sağlıksız ürünlerde uzak durduğunuza, yaşam kalitenize önem verdiğinize, parasal olarak sıkıntı çekmeyeceğinize, rahat bir hayat süreceğinize işaret eder. Rüyada şeffaf balık gördüyseniz, huzurlu güzel bir hayat sürmeye, sorunların üstesinden geleceğinize, güzelliklere, hayallerinizin peşinden gideceğinize işaret eder. Rüyada sazan balığı gördüyseniz, evleneceğinize, ortak yapılacak başka başka işlere, ortaklık yapacağınıza işaret eder. Rüyada yunus balığı gördüyseniz, endişe ve kaygılarınızın yersiz olduğuna, durumunuzun iyileşeceğine ve maddi yönden ilerleyeceğinize, Sıkıntılı günler geçiriyorsanız yakında işlerinizin yoluna gireceğine ve refaha kavuşacağınıza işaret eder. Rüyada pisli balığı gördüyseniz etrafınızda kararsız olan birilerine çevrenizdeki bu kişilerin sürekli fikir değiştirmesiyle sizi rahatsız edeceğine işaret eder. Rüyanızda gördüğünüz balıkların üzerlerinde mühürler varsa devlet kapısında işlerinizin düzene gireceğine işaret eder. Rüyada kurutulmuş balık gördüyseniz sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine Küçük bir rahatsızlık geçireceğinize işaret eder. Rüyanızda insana benzeyen bir balık gördüyseniz, çevrenizde hayırlı insanların olacağına, dostluklar kuracağınıza işaret eder. Yumuşak bir balık gördüyseniz, birine karşı hire yapıp başarılı olacağınıza işaret eder. Rüyada yılan balığı gördüyseniz, işinizden ayrılacağınıza zarara işaret eder. Rüyada ölü balık gördüyseniz, istediğiniz şeylerin şimdilik gerçekleşmeyeceğine, bir konuda hayal kırıklığı uğrayacağınıza işaret eder. Rüyanızda bir balıkhaneye gittiyseniz para kazanacağınız bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyada balık pazarı gördüyseniz işlerinizde başarılı olacağınıza işaret eder. Rüyada taze ve büyük balık gördüyseniz gelirinizin artacağını işaret eder. Rüyada kırmızı balık gördüyseniz çok istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceğine, rüyanızda balık satın aldıysanız kısa süre içerisinde evleneceğinize... Rüyada balık sattıysanız, aileniz ve çocuklarınız için hayırlı olaylar olacağına, yaşayacağınıza, yakın zaman içerisinde evinizin bereketleneceğine işaret eder. Rüyanızda balıkla konuştuysanız, bir kişinin sırlarını ortak olacağınıza, birisine balık verdiğinizi gördüyseniz, çevrenizdeki kişileri mutlu edebilmek adına bazı şeyler yapacağınıza, rüyada balık kızartmak atmak ise bazı problemlere işaret eder. Balıkların suda yüzmesini görmeniz size doğru gelen kısmetlere... Balıkların suyun üst kısmında görülmesi ise gerçekleşmesi zor olan isteklerinizin beklemediğiniz bir anda gerçekleşeceğine, işlerinizin düşündüğünüzden kolay olacağına, mirasa ve veya gizli sırların ortaya çıkmasına işaret eder. Denizde çeşit çeşit balık gördüyseniz büyük mutluluklar yaşarken diğer yandan bazı konuların canınızı sıkacağına, balıklar berrak bir suda yüzüyorsa mutlu günlere ve zenginliğe işaret eder. Rüyada denizden balık çıkardığınızı gördüyseniz elinize geçecek maddi değeri olan bir eşyaya kaynak suyunda balık gördüyseniz elde edeceğiniz kazanımlara işaret eder. Ölü balık gördüyseniz bazı kayıplarınız olacağına veya olduğuna işaret eder.